Merhaba arkadaşlar bu videomda 11 Ocak 2020 Cumartesi gününün astrolojik etkilerinden bahsedeceğim. Günlük yorumlarda yeni olarak ayın açılarını ele alıyorum. Dolayısıyla diğer etkiler için haftalık yorumlarımı aylık yorumlarımı da takip etmenizi tavsiye ederim. Biliyorsunuz 10 Ocak tarihinde bir ay tutulması yaşadık. Bu ay tutulması Yengeç Burcu'nda meydana geldi ve buna ilişkin 10 Ocak tarihli videomda ve hayati Kırılmalar videomda değindim detaylara. Dolayısıyla hala ay tutulmasının etkisinde olabiliriz arkadaşlar bugün içerisinde çünkü açılar hala devam ediyor olacak özellikle sabah saatlerine doğru. Ayın Plüton ve Satürn'e gerçekleştirmiş olduğu karşıt açılar hala etkisini devam ettiriyor olacak. Ancak ayın Güneş ve Merkür'le girmiş olduğu açı e, uzaklaşmakta arkadaşlar. Dolayısıyla tutulma döngüsünden çıkmakla beraber zorlayıcı iki gezegenin e, kavuşum yapmış olduğu iki gezegenin e, karşıtlığına şahitlik edeceğiz. Zaten 12 Ocak tarihli videomda bahsettim ve eğer e, fırsat olursa yeniden günlük yorumlarda çekeceğim Satürn pto kavuşumu. Bu haftanın bir diğer önemli gündemi ve ay tutulmasının e, tam karşısında meydana geldi arkadaşlar. Şimdi ay yengeç burcunda ilerlerken günün ilk saatlerinde satürn ve plüto ile karşıtlık yapacak. Dolayısıyla duygusal anlamda çok ciddi bir dönüşüm sürecinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bizim için zorlayıcı olan bizim için sıkıntılı olan süreçleri e, gerçekten zorlana zorlana gerçekleştirmek durumunda kalacağımız bir sürecin içerisindeyiz. Ve ayın yengeç burcu transiti boyunca da bu etkiler devam edecek arkadaşlar. Öğleden sonra ayın aslan burcuna geçişiyle beraber Biraz daha bu açıların yumuşadığını gözlemleyeceğiz. Dolayısıyla cumartesi günü öğle saatlerine kadar hala ay tutulmasının etkileri altında olabiliriz arkadaşlar. Ayın aslan burcuna geçmesiyle beraber daha çok kendimizi önemseyeceğimiz bir süreç ortaya çıkacak. Daha ailevi meseleler, sorumluluklar noktasından uzaklaşıp ben ne istiyorum benim bu hayattaki yeteneklerim neler? Ben bu hayatı nasıl değerlendirmeliyim? Nasıl keyifli hale getirmeliyim gibi sorgulamalar yapacağımız 2,5 günlük bir dönemece gireceğiz arkadaşlar. Her ne kadar e, Oğlak burcunda zorlayıcı bir Satürn Plüto kavuşumu yaşanıyor olsa da bir yandan da bu cumartesi, pazar bu haftasının kendimizi düşünmeye e, başlayacağımız bir süreç olacak. E, özellikle ay tutulmasından sonra belki de bu böyle bir değerlendirme yapma mecburiyeti içerisinde hissedeceğiz kendimizi. Ayaslan Burcu'ndayken genel olarak e, sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek, bireyselliğimizi ortaya çıkarmak, egomuzu güçlendirmek, saçlarımızla ilgili bakım veya değişiklikler yapmak açısından uygun süreçlerdir. Ancak yaşayacağımız... Günlük rutinlerde, kişisel ilişkilerde her şeyi çok fazla kişisel alma ihtimalimiz ortaya çıkabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Kendimizi çok fazla önemseyeceğimiz ve değer vereceğimiz için ikili diyaloglarda her şeyi kendimize unutma eğilimi gösterebiliriz. Bu konuya biraz dikkat edersek daha faydalı olur arkadaşlar. Gereksiz gurur, gereksiz eleştiri yapmak çok doğru olmayacaktır bu süreçte. Akşam saatlerine doğru... Ayın özellikle Uranüs ile gerçekleştirmiş olduğu sert açı ortaya çıkacak ve bununla beraber Mars'la da güzel bir açı meydana getirecek arkadaşlar. Ayın Uranüs ile gerçekleştirdiği bu sert açı, sabit burçlarda meydana gelen bu sert açı ani duygusal patlamalara yol açabilir. Aniden aldığımız bir haber, birinin bize söylemiş olduğu bir cümle veya kendi egomuza Yapıldı, saldırı yapıldığını düşündüğümüz herhangi bir durum bizi aniden parlamaya sevk edebilir. tartışmaları yol açabilir. E, ufak tefek gerilimler ortaya çıkabilir. Bu süreçte özellikle elektrikle, teknolojiyle alakalı aksaklıklar da yaşanabilir arkadaşlar. Yani sistemimizde sıkıntı çıkabilir. Elektrikler kesilebilir. Belki modemimizde bir arıza çıkabilir. Bu tarz sıkıntılarla da uğraşmak durumunda kalabiliriz. E, özellikle Öğleden sonra akşam saatlerine doğru. Akşam saatlerinden itibaren de Mars'la güzel bir açısı var ayın. Dolayısıyla akşam saatlerinde bize bir enerji gelecek arkadaşlar. Yapmak istediklerimiz, hedeflerimiz yapılması gerekenler özellikle ay tutulmasından sonra karşımıza çıkan durumlarla beraber önümüze koyduğumuz şartlarımızı değerlendirip adım atmak için neler yapmalıyız? Bunları tekrar değerlendiriyor olacağız. Dolayısıyla öncü burçlarda özellikle güzel bir etkileşim meydana gelecek ve harekete geçme enerjisi çalışacak arkadaşlar. Hayallerimizi kovalamak için, vizyonumuzu geliştirmek için, yaşamamızdaki bulunduğumuz yeri kendi istediğimiz biçimde güncelleyebilmek adına neleri değiştirmeliyiz? Bu yönde harekete geçebileceğiz. Özellikle akşam saatlerinde sporla alakalı faaliyetler içinde uygun süreçler olabilir. Çünkü gerçekten kendimizi enerjik hissediyoruz edebiliriz arkadaşlar. E, yapılması gerekenleri gerçekleştirme noktasında motivasyonumuz oldukça yüksek olabilir. Evet. E, 11 Ocak günün enerjileri bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. 12 Ocak günü zorlayıcı bir açı var. Bir etkileşim var aslında. Hala onun etkisi altındayız. Ama tam kavuşumu belirtmek adına söylüyorum. Aslında zaten bir müddettir. Satürn-Pürüt'e kavuşumunun etkisindeyiz bizler. Buna o gün değiniyor olacağım arkadaşlar. Bakalım biz neler bekleyecek. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Diğer da görüşmek üzere. Hoşçakalın.